Merhaba sevgili koç burçları Şubat 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili koçlar 2020 senesinden itibaren hayatınızda önemli kırılmalar yaşadığınız 2021 senesinin nispeten daha destekleyici olduğunu düşünüyorum özellikle kariyer gelirleriniz hak ettiğiniz ünvanı almak terfiyi yakalamak gibi konularda şanslar elde etmiş olabilirsiniz sosyal çevreniz genişlemiş olabilir ve artık gelecek hedeflerinize yönelim bakımından daha ciddi ve daha istikrarlı bir yol izlemiş olabilirsiniz Ocak ayıda Venüs retrosu ve Merkür retrosu derken kafamızın karışık olduğu yeni başlangıçlara adım atamadığımız ve aslında 2022'nin gelişinin çok da fazla idrak edemediğimiz bir ay oldu. Şubat ayı itibariyle artık 2022 senesine giriş yaptığımızı söyleyebilirim. Geçtiğimiz ay devam eden ve biten venüs retrosu, akabinde ay düğümlerinin akrep ve boğa aksına yerleşmesi, ve bu ayın ilk haftasında bitecek olan Merkür Retrosu ile beraber aslında artık dinamikler yavaş yavaş yön değiştiriyor ve bizler asıl gündemle muhatap olmaya başlıyoruz. Şimdi Şubat ayı gündeminden bahsedeceğim. Şubat ayı gündemine geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış ve henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi şubat ayı gündemine bakalım. Bir şubat tarihinde kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin 11. evinizde etkili olacak sevgili Koç burçları. Bu da özellikle sosyal çevreniz, girmiş olduğunuz ortamlar, kalabalıklar. Kariyer gelirleriniz, gelecekle alakalı hedefleriniz ve hayalleriniz noktasında bir yeni gündemin hayatınıza dahil olacağını gösteriyor. Belki yeni bir sosyal çevreye gireceksiniz. Belki kariyerinizle alakalı yenilikler söz konusu olacak. Belki büyük paralar kazanmak adına bir takım fırsatlar yakalayacak gözüküyorsunuz. Her ne yaşıyorsanız hedefleriniz büyük, hayalleriniz büyük, umutlarınız büyük olacak gibi gözüküyor. Sevgili koçlar 4 Şubat tarihinde Merkür retro hareketini tamamlayıp artık düz konuma geçiş yapacak. Bu süreçte artık Özellikle e, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, kariyer hayatınızla alakalı yaşamış olduğunuz kafa karışıklıkları, geçmiş karmalar varsa bunları daha rahat bir şekilde çözümleyebileceğiniz, bu uğurda sağlam adımlar atabileceğiniz, sağlam etkileşimlerde bulunabileceğiniz bir sürecin kapısını açıyor olacak. 4 Şubat tarihi itibariyle başlayan e, Merkür'ün direkt konumu. 4 Şubat'ta aynı zamanda Güneş-Satürn kavuşumu var. Bu kavuşumda 15 derece kova burcunda meydana gelecek. Bu kavuşum enerjisiyle de beraber özellikle sanki bir hayalinizi gerçekleştirmek için ...uzun süreli bir hedefinizi gerçekleştirmek adına sağlam bir başlangıç yapıyor gibisiniz. Belki bu dönemde kurulan dostluklar hayatınız boyunca uzun süre etkili olan dostluklar olabilir. Uzun vadeli dostluklara başlangıç yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra kariyerinize yükselmek, hak ettiğiniz konum ve pozisyona ulaşmak adına da... ...sanki üstleriniz tarafından destekleneceğiniz bir süreç ortaya çıkıyor. Burada şansınızı zorlamaktan çekinmeyin ama girdiğiniz yolda da çok fazla emek ve mücadelenin gerekli olduğunun da bilincinde olun. Çünkü burası evet hak edişleri veriyor ancak mutlaka ama mutlaka sabırlı olmak, çok çalışmak, çok emek göstermek gerekiyor. 11 Şubat tarihinde merkür Plüto kavuşumu var. Bu kavuşum Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Bu kavuşum aslında hepimiz için önemli kararların, önemli haberlerin, önemli gündemlerin kapısını açacak bir günde. Burada sizin haritanızın tepe noktasında meydana geldiği için bu kavuşum sizin için ekstra öneme sahip olacak sevgili koçlar. Çünkü sanki geleceğinizle alakalı artık bir yolun sonuna geldiniz ve ilerlemek adına taraflardan birini seçmeniz gerekiyor. Bu kavuşumda griler yoktur ya siyah ya da beyaz vardır. Yani siz burada net ve kararlı bir biçimde geleceğinizi şekillendirecek o kararı alacaksınız burada belki bir çoğunuz için iş değişimi kariyerinizle alakalı önemli gündemler ve haberler ile ilgili olabilir bir için evlilik hayatını etkileyen gündemler olabilir Birçoğunuz açısından üstler resmi kurumlar devlet otorite veya ebeveynlerle alakalı gündemler keza yine bu kavuşumla beraber tetiklenebilir ve belki de uzun zamana önce aldığınız bir kararı insanlara duyuracak olabilirsiniz bir şekilde bunun Yankılarını alacağımız bir sürece de işaret ediyor olabilir bu kavuşum enerjisi. Evet 14 Şubat tarihine geldiğimizde Plüto'nun ay düğümleri ile çok güzel bir temas olacak. Plüto 27 derece oğlak burcunda. Kuzey ay düğümü ise 27 derece boğa burcunda bulunacak. Şimdi bu etkileşime baktığımız zaman 2 ve 10. evlerinizde ay düğümlerinin temasını görüyoruz. Bu da özellikle kariyer hayatınızda maddi olarak bugüne kadar sizi tatmin etmeyen bir pozisyondaysanız bunun artık iyileşeceği noktasında gökyüzünün mesajı var. Özellikle 19 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen ay tutulması dönemini şöyle bir hatırlayın derim. O süreçte biraz zorlanmıştık. Özellikle parasal anlamda hak edişleriniz anlamında neyi hak ettiğiniz, ne kadar değerli olduğunuz gibi kavramları sıkça sorgulamış olabilirsiniz. Ancak bu tarihte başlayan gündemler sanki 14 Şubat'taki bu Plüton'un desteğiyle, ay düğümlerinin desteğiyle beraber yeniden şekillenecek ve şifalanacak gibi gözüküyor. Burada artık maddi durumunuzla alakalı çok güzel iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda hak ettiğiniz noktaya ulaşabileceğiniz kadarsal destekler de açıkçası arkanızda. Evet, 16 Şubat tarihine geldiğimizde Venüs-Mars kavuşumu var. 16 derece oğlak burcunda meydana gelecek bu kavuşum. Bu kavuşum önemli çünkü Venüs ve Mars da bizim günlük hayatımızı şekillendiren kişisel gezegenlerden. Venüs bizim dişir enerjimizi, aşka, sevgiye olan bakış açımızı, güzellikleri, sanatı, kadınları sembolize ederken Mars da bizim eril enerjimizi, e, girişim ruhumuzu, rekabetçi ruhumuzu, savaşçı ruhumuzu ve aynı zamanda e, mücadele etme biçimimizi gösteriyor. Bu etkileşimler bir araya geldiği zaman özellikle bu e, enerjinin hakim olduğu alanda yoğun bir e, tutkuyu uyandıracak. Siz bu etkiyi 10. evinizde alıyorsunuz sevgili koç burçları. Bu da demek oluyor ki bu alanda özellikle kariyer hayatınız, geleceğinizle alakalatacağınız önemli kararlar noktasında ee, çok heyecanlı bir gelişme var. Belki birçoğunuz heyecan duyduğunuz bir işe giriş yapacak. Belki e, artık uzun zamandır hakkınızın yendiğini düşünüyorsanız üstlerinizle ve otorite figürleriyle görüşmeler yapacaksınız. Belki sanatsal bir yeteneğiniz, beceriniz var. Bunu insanlara duyuracaksınız. Bir isteğinizi, bir arzunuzu insanlara duyuracak olabilirsiniz. Birçoğunuz için bu bir evlilik kararı da olabilir. Bir ilişkiyi insanlara duyurmak kararı da olabilir veya bir ilişkiye ciddiyet kazandırmakta olabilir. Ama bu gelişme sanki biraz hızlı meydana gelecek gibi gözüküyor. Evet yine 16 Şubat tarihinde Aslan Burcu'nun 28 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayı eşlik eden ay düğümlerinin kalesi var. Burada güneşin, ayın ve kuzey-güney ay düğümlerinin oluşturmuş olduğu büyük bir kare açının olduğunu görüyoruz. Bu biraz sert bir etkileşimdir. Ancak sert etkileşimler her zaman gelişimi, değişimi, dönüşümü ve kırılmaları sembolize eder. Bazen de bu sert açılara ihtiyacımız var ki hayatımızda sürüncemede kalan konuları netliğe kavuşturabilirim. Mecburi olarak böyle bir istikamette ilerleyelim. Aslında bu sert açılar bizi biraz silkeler ve kendimize getirir. Bu etkisiz 5. evinizde yaşayacaksınız ve tam karşıda 11. ev, 2 ve 8. ev aksları dikkat çekiyor. Bu konu bir aşk konusu olabilir sevgili koç burçları. Bir aşkın son bulması, aşkla alakalı bir farkındalık, kendi öz değerinizi kavramak, bu aşk üzerinden yapılan değerlendirme ile beraber böyle bir uyanış durumu söz konusu olabilir. Bununla beraber yatırımlarınız, özellikle risk alarak yapmış olduğunuz bazı yatırımlar varsa... Bunlarla alakalı da bir kırılma yaşayacak gibi gözüküyorsunuz. Sistem sizi cesaret göstererek sanki bir konudaki e, heyecanınıza tutkunuzu e, sınıyor gibi gözüküyor. Burada belki bir ilişkiyi sonlandırıp başka bir ilişkiye giriş yapacaksınız. Belki risk alarak kendi projenizi ortaya çıkaracaksınız. Kendi özelliklerinizi, kendi farklılıklarınızı e, ön plana çıkardığınız bir dolunay olacak diye düşünüyorum. Bunu yaparken de hayatınızda sizin özdeğerinize e, bir şekilde müdahale eden durumları arkanızda bırakmanız gerekecek. Yani öz değerinizi ve kazançlarınızı, bugüne kadar getirmiş olduğunuz kazanımlarınızı hangi sıfat üzerinden değerlendiriyorsanız bunlarla alakalı da artık bir kapanış, bir tamamlanma enerjisi hakim olacak. 17 Şubat tarihinde Jüpiter-Uranüs seksil açısı var. Bu açıyla beraber özellikle çok şanslı sürprizler, ani gelişmelerle karşılaşma ihtimalimiz var. Her birimizin farklı alanlarda Jüpiter 11 derece balık burcunda bulunacak. Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak. Burada 2. ev ve 12. ev temalarını görüyoruz. Özellikle geçmişte kaybettiğinizi düşündüğünüz değer algınız veya maddi kayıplarınızla alakalı çok güzel bir şans elde edebilirsiniz. Geçmişte kendinizi değersiz hissetmiş olabilirsiniz. Size kendinizi değerli hissettirecek durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Geçmişte maddi kayıplarınız olmuş olabilir. Şimdi bu maddi kayıpları telafi edecek şanslar ve fırsatlar karşınıza çıkabilir. Gerçekten içsel huzurunuzun yerinde olacağı, rüyalarınızın, sezgilerinizin size rehberlik edeceği, kendinizi çok şanslı ve güvende hissettirecek, bir etkileşim olacak gibi gözüküyor aynı zamanda elinize sürpriz kazançlar da geçebilir sevgili koçlar evet 18 Şubat tarihinde güneş kova burcundaki transitini tamamlayıp balık burcuna geçecek güneşin balık burcu geçişiyle beraber de gündeminiz önümüzdeki bir ay boyunca biraz daha iç dünyanız ruhunuz maneviyatınız belki ee, sezgileriniz üzerine odaklanacaktır Biraz inzivaya çekilebilirsiniz, sanki bahar aylarına bir hazırlık sürecine alabilirsiniz, bir kampa alabilirsiniz kendinize gibi gözüküyor. 25 Şubat tarihinde ayı kapatırken Merkür Uranüs karemiz var. E, bu tabi iletişimde ani gelişen durumlar e, özgürleşme ihtiyaçları beklenmedik hadiseleri tetikleyebilir. Burada özellikle harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Maddi e, gelir e, olsa da giderlerin de dengesizliği biraz bütçe sıkıntısı yaşatabilir gibi size. O yüzden biraz daha temkinli olması gerekiyor. E, i̇letişimde de e, Bin düşünüp bir konuşmamız yerinde olacak gibi ay sonu itibariyle. Tabi bunlar birkaç günlük etkileşimler. O ay itibariyle ayın geneline tesir eden durumlar değil. Özellikle bu verdiğimiz tarihlerden artı eksi iki gün boyunca uzak durursak bu tarz özgürlük çığlıklarından ve ani gelişmelerden herhangi bir sorun yaşamayacağız. Evet Şubat ayı gündemi bu şekildeydi umarım. Sağlıklı, huzurlu, keyifli bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız, yorumlarınızı paylaşırsanız, yorumlarda buluşursak, ve videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusasöloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, mutlu aylar, hoşçakalın.